Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifim tam ölçüsüyle müthiş bir elmalı kurabiye yapacağız hemen hamuru yoğurarak başlayalım 250 gram tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı nişasta ay pudra şekeri 2 yemek kaşığı pudra şekeri 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt Şimdi bu bütün malzemeleri şöyle mikserle güzelce çırpacağım çok daha güzel oluyor daha güzel bir hamur ortaya çıkıyor e, Mikseriniz yoksa aynı işlemi el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz Tamamdır yeterli çok güzel böyle krema kıvamına geldi Şimdi İçerisine ee, yavaş yavaş un ilave edip size sonunda ne kadar un ilave ettiğim için muhakkak unu yavaş ilave edin arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı daha fazla giderse e, hamurunuzu istediğiniz gibi açamazsınız bir pakette kabartma tozu şimdi hamuru güzelce yoğuruyorum böyle kulak memesi kıvamı diyoruz ya işte tam öyle yapacağım böyle mikserle çırparsanız ya da daha öncesinde böyle el çırpıcıyla çırparsanız hamurunuzun kalitesi müthiş güzel oluyor böyle çırparak yapmanızı tavsiye ederim hamurun güzel olmadığı falan böyle çok dağılıyor diyenler için özellikle tam tarif bakın böyle krema gibi bir görüntüsü var bunu her zaman böyle yavaş yavaş katarak yoğurun yoğurdum tam 5 su bardağı un gitti Arkadaşlar şöyle toparlayayım. çok fazlasıyla da un kullanmayın tam 5 su bardağı dolu dolu un yeterli geldi şimdi hamuru birazcık dolapta dinlendireceğim ondan sonra açık şeklini vereceğim bakın hiç dağılmıyor mikserle yaptığınız zaman hamurumuz çok kaliteli ve çok güzel oluyor şöyle sekrete sarayım dolapta ben iç harcı hazırlayana kadar sadece çok fazla değil dinlensin ben iç harcı hazırladıktan sonra hemen devam edeceğim 4 adet orta boy elmayı rendeledim hemen ocağın altını yakıyorum içerisine 3 yemek kaşığı dolu dolu şeker ilave ediyorum 3 ya da 4 dolar aslında 4 ilave etmeye karar verdim şimdi 4 yemek kaşığı şeker de Bırakayım Şimdi bu şekilde bırakacağım Yüksek ayarda şöyle 1-2 dakika sadece kavuracağım tercih edilecek kavurdum artık altını kapatıp içerisine hemen hemen bir çay bardağı dolusu ceviz sevgiye göre değişir bir çay kaşığı da tarçın ilave ettim iç harcım bu kadar hazır arkadaşlar şimdi artık hamuru dolaptan çıkartıp şeklini vermeye başlayayım. çok üzerine üzerinde un serpiyorum çok öyle bilinmedik bir kurabiye değil arkadaşlar bilindik şekliyle yapacağım Şu hamuru güzelce açıyorum gayet rahatlıkla açılıyor ama arada böyle un serpim ben küçük küçük uğraşmayacağım gayet böyle büyük büyük yapacağım Siz de hiç uğraşmayın derim çok aşırıda inceltmiyorum gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi açıldı hamurumuz. Çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir kasede yapacağım ben büyük olmasını istediğim için ama isterseniz bardaklı da yapabilirsiniz daha küçük istiyorsanız. Sengal biri yaptığım klasik şekil. Birçoğumuz da yapıyoruzdur muhakkak bu çok küçük küçük uğraşmayın Bence Evet tamam, şimdi şu aradakileri alayım bu tekrar açacağım şöyle bir aparatla kaldırırsanız daha düzgün bir şekilde olacak önce kaldırayım sonra harcımı koyacağım çünkü sonrasında kaldırması zor olabilir harçta hemen hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum şu orta kısma doğru bu şekilde tutup iki ucunu birleştiriyorum bu şekilde bu gayet de büyük büyük oluyor şöyle bu küçük küçük uğraşmayın derim Evet şunu yapması 5 dakika hemen hızlıca bunu da rahat açıldığı için diğer kalan hamurları da açtım onları da yaptım Arkadaşlar bütün hamurlar bu şekilde bitti Bunlar artık sonuncusu Evet şimdi tepsiye izliyorum artık Gayet kolay, pratik ve lezzetli bir kurabiye oluyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok fırında tutmayın. Bu aşamaya da dikkat edin arkadaşlar. Kurabiyeyi fırından çıkardım. 15-20 dakikadır da soğuyordu. Tam böyle tüketmeye yakın pudra şekerini serpin. Yoksa Kurabiyelerimiz de yumuşam olacaktır arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Ben şimdi hemen servis edeceğim için üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Soğuduktan sonra iyice soğudan bu işlemi yapmayın. mutlaka deneyin arkadaşlar çok güzel böyle ağızda dalan müthiş bir kurabiye oldu Burada şöyle bir tanesini alayım hemen sizler için tadına bakacağım harika olmuş arkadaşlar keşke elimde olsa da sizlere tadına da baktırabilsem içi falan çok güzel pişti ortalama 20-25 dakikada gayet güzel de pişiyor ve bu lezzetli kurabiyelerin tadına sizler de bakın artık videomu burada bitireyim Seval mutfakta iki kanalıma abone olmayı unutmayın hemen yukarıya ve soluna bağlantıları ekleyeceğim bana oradan da destek olabilirsiniz Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup 1'den ona kadar puanlarınızı yorum kısmını bırakabilirsiniz Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel yaparsınız bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın